Merhaba, iyi günler. Ben Doktor Necip Naz, iç hastalıkları uzmanıyım. Size bugün grip ve grip aşısı ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Malumunuz yaz bittiği mevsim, kış. Okulların da açılmasıyla beraber kapalı ve karabalık ortamlarda geçirilen zaman süre miktarı artmakta. Bu da grip ve grip benzeri viral hastalıkların daha sık yaşanmasına sebep olmaktadır. Bu hususta öncelikli olarak grip ve nezle ya da halk arasında soğuk algınlığı olarak ifade edilen iki durumun ayrımının yapılması gerektiği düşüncesindeyim. E, nezle ya da soğuk algınlığı daha hafif, burun akıntısı, hapşırık, aksırma, belli belirsiz ateş şikayetleriyle seyrederken hem grip ise influenza virüsünün sebep olduğu daha ağır bir klinikle yaygın vücut ağrısı, boğaz ağrısı, ateş öksürük, halk arasında zatüre denilen, pneumoni olarak ifade edilen hastanede yatış gereksinimi olabilecek bir klinik duruma sebep olabilen bir durumdur. Yani grip nezdeden çok daha ağır seyreden bir durumdur. Gripten korumak için nelere dikkat etmemiz lazım? Tabii ki bir önce bahsettiğimiz gibi kapalı ve karabalık ortamlardan mümkün mertebe uzak durmaya çalışalım. Bulunduğumuz ortamları sık sık havalandırmak, sık el yüz hijyeni için, temizliği için el yüz yıkamak, Bunlar yapılabilecek yöntemlerden biri ama şunu da çok iyi biliyoruz ki hali hazırda gripten korunmanın en etkili yolu aşı. Ortalama bir aşının kuruculuk süresi 6-8 ay olduğu için her yıl yeniden yapmak lazım çünkü bir önce yaptığınız bir yıl önceki yaptığınız aşı bir sonraki yıllık kapsamayabilir. Bundan dolayı yıllık aşı yapılması önerilmektedir. Evet kimlere aşı yaptırmamız gerekir kimlere aşı öneriyoruz? Tabii öncelikle aşıyı, hastalığı ağır geçirecek gruba öncelikli olarak aşı öneriyoruz. Bunlar kimler? 65 yaş üstü grup, kronik hastalıkları olan grup, diyabet, hipertansiyon, iskemik, kalp hastalıkları, metabolik hastalıkları olan grup, solumsal olarak kronik, obstüktif, akciğer hastalığı olan gruplara özellikle aşılama öneriliyor. Ayrıca çocukluk yaş grubuna aşıyı öneriyoruz İlk 6 ay e, hariç. Gebelerde kesinlikle aşı öneriyoruz ilk 3 aydan sonra e, aşı yapmaları gerekmektedir. Bunun dışında tabi ki metabolik immün sistemi zayıf olan gruplarda özellikle bir şekilde aşı yapmalarını öneriyoruz. Bilindiği gibi aşı inaktif bir aşı, cansız bir aşı. Bundan dolayı aşıya ait bir yan etki ya da aşıyı geç, yaptıktan sonra bir daha o hastalığı geçirmek tesadüften başka bir şey değil. Yani ben aşı oldum, sonra hasta oldum ya denk gelmiştir, hasta eş zamanlı bir nezle grip nezle olmuştur. Ya da tesadüfdür, kesinlikle aşı inaktif bir aşıdır ve yeniden hasta yapmaz. Sadece 10 hastanın 1 ve 2'sinde aşı yapılan bölgede bazen ağrı, kızarıklık oluşabilir. Bunun için de ekstra bir şey yapmaya gerek yok. Sadece lokal uygulama, belki bir parol, parastemol yeterli olacaktır. Şunu gene söylüyoruz, ısrarla söylüyoruz. Gripten korunmanın halihazırda hazırda en etkili yolu, yöntemi aşı yapmaktır. Halkımıza aşı yapmayı öneriyoruz.